Bazı ünlülerin koruma tutması falan alışış ama böyle neydi adı ya bunun? Alper Öz Eröz Eröz Alper Öz Eröz Eröz konuşam. <gülüyor> Soyadını da söylemedi. Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Alper Öztürk Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bu içeriğimizde YouTube üzerindeki böyle viral olmuş videolarda sizi ve bizleri güldürecek yorumları seçerek bunları beraber yorumlayacağız. Yorumları yorumlayacağız. Evet ilk başta 16 yaşındaki sanatçı Alper Erozer'in korumasını izleyeceğiz. <gülüyor> Korumasıyla <ile gülüyor> evet. Gezdiği Gerçekten böyle bir korumaya gerek var mı yani? yani... Çok mu bunun hala? Ben bunu tanımıyordum mesela yani, bu videoda tanıdım. Koruma da 55 kilo birisi. <gülüyor> yani ben böyle bir şarkıcı olduğundan bile haberdar değildim. Evet evet. Genç kızlar çok seviyor. Allah Allah. Tabi. Hangi genç kızlar ya? Öyle bir genç kızım olsak. Neyse kızım da var şimdi çok evet, şey. ilk yoruma hmm. bakalım. Koruma tehlike anında felakna sokuyacaksın. <gülüyor> Gerçekten de ama, ama <gülüyor> baksana. Böyle bir ya. de hani rol kesiyor sağa sola bakıyor böyle. Ben Şimdi kimse... orada adam kameraları görünce. <gülüyor> ha, aynen. Hani bu FBA şeyleri var da şöyle falan yapabilir yani. Sanki herkes bunun peşinde <gülüyor> ha adam. Kimse tanınmıyor zaten. Yani, Sigara için sağ ol kardeşim kavga olur sonra. Tamam yani, her mahallede vardır ya bir tane. Kardeşim sigaran var mı der böyle. Ha. Yok derse olsun sen yeni bir sıkıntın olursa. Yani <gülüyor> Yalnız direkt tip öyle zaten ya. Korumaya bak dosta korku düşmana <gülüyor> gibi. <gülüyor> Adam var ya bu koruma videosuyla daha çok trend oldu. Evet, yani. evet. Bu korumayı tutmasa bu kadar tanınmazdı. Normalde bu kadar en son 3 sene önce çıkardığı şarkılarla falan tanınıyordu. 3 senedir falan gündemde yoktu. İşte bu korumayı tutunca bayağı bir gündeme gelmiş. Koruma kendini koruyabilecek mi acaba demiş. Gerçekten de korumayı kim koruyor? Evet. <gülüyor> Çocuğu gölgesinden koruyorsun. <gülüyor> çok yakın geziyor gerçekten. Evet. E, enteresan ya hani böyle bazı ünlülerin koruma tutması falan alışış ama böyle neydi adı ya bunun? Alper Öz Eröz Al Eröz Alper Öz'erin böyle... Eröz'ün <gülüyor> konuşam. <gülüyor> soyadını da söyleyemedim. Alper'in böyle bir korumayla gezmesi. Korumayı korumak için korumanın korumaya ihtiyacı evet, var. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> koruma ihtiyacı var. Ömrüydüğe geçelim. Evet. Alper Özer Öz Eröz Eröz'den. Erezer. <gülüyor> Bu, bu videoda video yine anladın mı çevirmenin mükemmel altyazı çevresi bu da bir ayağına bir hayli viral olan bir Evet. Video evet. Yani. Çöp var, bilmem ne var anladın mı ee, çök dökmez bilmem ne mı? Bir de bunun da şeyde vardı ya bir tane bunun kadın versiyonunda vardı ya, yani yabancı Almanya'da emeklilik için. Ha. ha ya, evet ha, evet. Ben ne, de onunla ondan sonra anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Burada da yine yorumlara geçelim zaten evet. komik olan videodan ziyade videoları zaten izlemişsinizdir arkadaşlar bunlar baya bir viral videolardı. Yorumların birinde arkadaşımız demiş ki spikerin konuşma sonunda anladım demiş <gülüyor> Adam en az 20 kez anladım, anladım diye spiker kafam, anladım. kafa bile sallamıyor böyle anladım. bakıyor adama. Bir sonraki A1 Türkçe demiş <gülüyor> en çok videom <gülüyor> <dinim bu. gülüyor> Gerçekten çok iyi ya. Bir sonrakine geçelim. Bu çok eski bir video ama hala geçtiğimiz yıl özellikle çok sevildi Bingölü yani Çabanın oynadığı yani. yayınlanmış üzerinden 7 evet. yıl geçmiş arkadaşlar hala internette viral olan videolardan bir tanesi bu Bingölü Çabanı. Yas çaban. yas yas Gleg diyebildiğimiz. <gülüyor> yes, yes, yes, yes. Buna da güzel yorumlar vardı. Biz yine iki tanesini seçtik. 00001 GTA San Andreas CJ'in yürüyüşü demiş. Gerçekten de o yürüyüş direkt... girişi aynısı yani. <gülüyor> Oyunu bilmeyenler hemen bir verelim onu da CJ'in yürüyüşünü <gülüyor> evet. de görelim buradan. Ee, son zamanlarda gündem olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla bir yorum daha gelmiş Türkleri karşılayan, karşılayan uzaylılar. uzaylılar. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Bu da güzel ya. Ee, bir de dünyada viral olan Bilal Görege'nin videosu. Bu adam nasıl patladı? Evet, evet. Şu an, bir mesela, de geçen bu bir yerde video yayını yapıyor öyleydi Sultan mi ne toplamış milleti. Adamın biri buna para vermeye çalışıyor. <gülüyor> Birer görgüne diyor ki gerek yok diyor bizim YouTube kanalımız var lan o, ne kadar para kazanıyoruz? Birinci değilim ben diyor <gülüyor> Vermeyim para falan. Allah'ım ya enteresan yani. Ama ki yani, adamın 1.43 milyon abonesi yani falan şu oluyor. an mesela 39 milyon bu izlenmiş. izlenme. Evet. Zaten bundan sonraki videoları hep şey hani yabancılar ne isterse onu çekiyor Aynen. izlenmeler benzeri gitsin diye. Buna yapılan yorumlar bakalım nelermiş. Ya demiş burada annesi internet tehlikeli Hice bir yer. Abi. İnternette olan o anda çalan şarkı bile görelim. <gülüyor> Ama bağımlılık yapıyor yani gerçekten her Kedi sabah dinliyorum. Dinleyince <gülüyor> Sabah kendime geliyorum abi. böyle. Hani millet kahve içer ben Bilal gel dinliyorum. Annem neye gülüyorsun? Ben hiç beynimin içi. Abi Bilal Göregen. <gülüyor> bir de şöyle bir videomuz var. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından yayınlanan bir video var. Bu sonradan patlayan bir video arkadaşlar. Evet. Yani hiç kimse izlememiş izlememiş izlememiş. Patladı gitti sonradan. Bir 10 yıl anda. sonra bir anda 4 milyon oluyor. Hatta biraz izleyelim. Terife girmeyecek kadar. 5-6 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da bir iki yorum seçtik sizin için. Hoca sınıfa dalıp ses yapmayın diye bağıramaz ders çalışıyorlar. Evet <gülüyor> konser otar bölümü olduğu için arkadaşlar. Evet. Şu ekiple her türlü ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarında yıllarca birinci biz olurduk. Demiş Çetin. Emre Karaman'da ama tabii bu biraz... İdeal bir yorum olmuş olabiliyoruz. Yıllardır Eurovizyon'a da katılmıyoruz, bu yani. sene aslında bu grupla <gülüyor> katılmıyoruz. <gülüyor> yani eğlence odaklı bir iş olabilirdi belki. Bir de Mesut Özil'in, evet. çakma Mesut Özil ki gerçekten bu çok benziyor ama yani. Yani bu dans ettiği taraf falan değil, o kamerayı konuştuğu kısmı evet. falan var ya. Diyor ya, arkadaşlar Engelseray'a gidiyor ama o daha çok para biri ya. <gülüyor> Yani bayağı bayağı bir Mesut Özil'i Çok benziyor gerçekten, gerçekten çok benziyor. Kardeşi olsa bu kadar benzemez yani. <gülüyor> Belki de Mesut Özil bizi trollüyordu bilemiyorum. Çin aşısı yani. olduktan sonra Mesut Özil yazıyor. <gülüyor> <yazdı. gülüyor> çok yaygın bir espir evet, güzel yani. Evet eskimez. Pound'u Türkiye'de bozduran Mesut demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde gerçi düştü ama yine de. Bu arada buna Pound'la mı verdiler maaşı ben çok takip etmedim ama. Aslında önceki takımın da pant üzerinden aldığı için onu Türkiye'de bozdurduğundan bahsetmiş He. bence arkadaş. İngiltere'deydi biliyorsunuz, bayağı bir oynadı orada. Evet. Başka yorum var mı Alperen? Başka video var mı? Şu anlık bu kadar yok. mı? Evet. Haftaya da yine farklı bir. Video evet. kategorisiyle hani viral videolar değil de ne bileyim böyle belki reklam videolarında yapılan yorumlar olabilir. Belki sizin istediğiniz bir şey olabilir. Aynen öyle biz kendi videolarımıza yapılan yorumları şey yapacaktık ama orada çok fazla komik yorum yok. Hem yani. de biraz daha eğlenceli <gülüyor> olsun. İsterseniz arkadaşlar dilerseniz böyle videolar vesaire varsa bize öneride bulunabilirsiniz. Bakın şuradaki yorumlar şu videodaki evet. yorumlar vesaire diye biz de onları bir sonraki videomuzda kullanabiliriz. Önümüzdeki haftalarda programın devamı gelecek. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Sizlere bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.